Selam arkadaşlar ben Nurgül kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz bugün tako ekmek tarifini sizler için hazırladım Arkadaşlar tako ekmeğimiz için gerekli olan malzemelerimiz 1,5 su bardak mısır unu yarım su bardak normal un çay kaşığı tuz, tuz miktarını damak tadına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet baharatlarla e, hamurumuzu lezzetlendireceğiz. Yaklaşık 1 çay kaşık kırmızı toz biber. Yaklaşık 2 çay kaşık kadar Kurum maydanoz, bir buçuk çay kaşığı zerdeçal, bir yemek kaşığı sıvı yağ ve ilk etapta. 1 su bardak ılık su yarım bardak ılık suyu da bir kenarda hazırlayalım arkadaşlar. gerekirse takviye edip doğuracağız. çok sert bir hamur olmayacak. çok yumuşak da bir hamur olmayacak. ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. evet bir miktar su ilavesi yapıyorum. azar azar suyunu ekleyerek Hamurumu yoğuruyorum arkadaşlar. Yaklaşık e, yarım çay bardağı kadar su ekledim. Evet, hamurumun kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Tüm malzemelerimi kabıma aldım ve hamurumu yoğurdum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettik. hamurumuz mayasız olduğu için dilerseniz hemen işlem yapabilirsiniz bezeler yapıp hemen pişirmeye geçebilirsiniz arkadaşlar eğer vaktiniz varsa da yarım saat dinlendirebilirsiniz evet hamurumdan ceviz ve mandalina büyüklüğü arasında bezeler yapıyorum toplam bu hamurdan arkadaşlar yaklaşık 25 tane takoz ekmeği elde ettim küçük boyutlarda evet bir miktar bezelerimi yaptım şimdi açmaya geçeceğim bezelerimizi açarken dilerseniz yağlık kağıt arasına koyup açabilirsiniz ama bu işlem biraz uğraştırıyor arkadaşlar ben denemek istedim alternatif sizlere sunmak istedim önce unlayarak iki kağıt arasına koyup bastırıp açıyoruz ee, şekli hiç önemli değil sonrasında zaten bu şekilde tasımızla kesip şekil vereceğiz boyutunu gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsini bu şekilde ayarlayacağım kenarından kesmiş olduğum o hamurları da tekrardan beze yapıp ekmek yapacağım evet kağıdı arasına ben zorlandığım için ee, hemen tezgahıma un serptim ve normal bir şekilde açtım. Yapışırsa da e, hafif unlayıp e, spatula ile kaldırdım. Bu şekilde e, tüm taku ekmeklerimi açıp bitirdim. Evet, büyükçe bir tas kullanıyorum arkadaşlar. Tası e, kalıp olarak kullanıyorum. Bu şekilde kesiyorum. Ha, dilerseniz sizler bu şekilde küçük istemiyorsanız normal lavaş ekmeği büyük boyunda açabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü taco ekmeği normalinde e, kurutuluyor, sert oluyor. Sert olduğu için de bu şekilde küçük küçük ekmekler yapıp e, fırında kurutacağım. Ama siz kurutmuş olarak yemek istemezseniz, normal yumuşak istiyorsanız boyutunu normal lavaş gibi açabilirsiniz arkadaşlar. Çok da güzel olacaktır arasına harcı koyup sıkıp yemesi aynen ee, tantoni gibi evet bütün bezilerimi ben bu şekilde açtım ocağa tavayı koydum ve ısıttım ısınmış olan tavada açmış olduğum tako ekmeklerimi pişirdim arkalı önlü Bir yandan ekmeklerimi tavada pişirirken bir yandan da açıp kalıpla kesip pişirecek olan yufkalarımı hazırlıyorum. Bu şekilde Evet biraz zahmetli ama ön işlemini ekmeğini önceden yaparsanız hazırda bekletmiş olursunuz. Çok da pratik olacaktır o zaman. Ama hemen yapıp akşam için yiyecekseniz de biraz zamana ihtiyacınız olacaktır. Evet, tavayı da arada bir peçete ile silelim. Unlar e, yanmasın. Ekmeğimizi, tako ekmeğimizi yakmasın diye. Arada bir temizliyorum. Evet gördüğünüz gibi yumuşaklığını arkadaşlar. Bu şekilde yumuşak tako ekmeklerini elde ettim. Mısır unlu tako ekmekleri. Renginin güzelliği de harika değil mi sizce de? Zerdeçal da o sarı rengini biraz daha e, yoğunlaştırıyor. Evet, yumuşacık minik taco ekmeklerim hazır. Şimdi taco ekmeklerimi fırında kurutacağım. Bunun için fırın teli lazım. Fırın teline bu şekilde katlayarak diziyorum gördüğünüz gibi. Eğer isterseniz kür tutturabilirsiniz ama hiç gerek yok gördüğünüz gibi çok da güzel e, durdular düşme yok takıldı kaldılar bu şekilde e, fırında kuruyacaklar fırını önceden açtım ısıttım 200 derece fırında şimdi bir e, 8-10 dakika arası takma ekmeklerini kurutacağız. evet gördüğünüz gibi artık tako ekmeklerim kurudu harika görünüyorlar dikkatli bir şekilde çıkartıyorum hem kırmamaya çalışıyorum hem de elimi yakmamaya çalışıyorum çünkü tel oldukça sıcak evet tüm taco ekmeklerimi fırında kuruttum içerisine dilerseniz kıyma harçlı dilerseniz ee, tavuk harçlı iç malzemesi hazırlayabilirsiniz. Tariflerimi daha önceden sizlerle paylaşmıştım diğer videolarımda iç malzemesi nasıl hazırladım izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere sadece taco ekmeği tarifini ayrıca vermek istedim. Evet umarım beğenişinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum emek dolu videolar hazırlıyorum. Sizler için en detaylı bir şekilde tariflerimi paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım tariflerimi beğeniyor ve yapıyorsunuzdur. Kendinizi kanalımda gösterirseniz de çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınızla sizleri kanalımda görmek isterim. Evet, bir yayınımızın sonuna geldik izlediğiniz için teşekkür ediyorum beğenmeyi paylaşmayı kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşçakalın